Arkadaşlar, ben ülken, burası benim ülkem. Bugün yepyeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuz diğer videolardan bir tık daha farklı arkadaşlar. Nedir bugün konumuz? Bugün Jumbo ile ilgili bir video çekiyoruz arkadaşlar ve yeni bir seriye başlıyoruz. Nedir bu seri? Arkadaşlar, daha önce bana Jumbo ile ilgili defalarca sorular soruldu. Abi Jumbo neden böyle? Jumbo neden her şeyden korkuyor? Jumbo ile ilgili daha çok video gelsin. Jumbo daha çok videolarda olsun vesaire vesaire ve ben de bunları sürekli sosyal medyadan cevaplamaya çalıştım ama kendi halimde düzeltmeye çalıştığım şeylerden çok fazla memnun ama sizin de görmenizi istediğim birkaç durum var ve artık birlikte düzeltebileceğimizi düşündüğüm bir seriye başlamak istiyorum. Nedir bu seri? Daha önce Toby ile yaptığım ama Jumbo ile yapamadığım her şeyi Jumbo ile de denemek istiyorum arkadaşlar. Bu serinin olayı Jumbo'yu değiştiriyoruz. Yani Jumbo'yu nasıl değiştireceğiz? Jumbo'nun yapmaktan korktuğu, çekildiği şeylere bu video içerisinde deneyerek, ona destek olarak ve pozitif yönde etkileyerek korkularını yenmesini sağlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bu videoda da arkadaşlar Toby ile yaptığımız ve... Daha önce videolarda defalarca kullandım ama Jumbo'yla daha önce yapamadığım bir video şeşitliğini deneyeceğim. Nedir bu? Oyuncu koltuğuna çıkmak arkadaşlar. Daha önce Toby'yi defalarca çıkardım ve Toby'ye şu anda gel çık desem bile çıkacak ama Jumbo bundan çok fazla korkuyor ve Jumbo için bu durumu değiştirmek istiyorum. Ve bunun bu serideki ilk video Jumbo'yu da bu koltuğa rahatlıkla çıkartabilip otutturabilmek arkadaşlar. Eğer bunu yenebilirsek ve bunun kötü bir şey olmadığını ona kanıtlayabilirsek bundan sonraki videolarda Jumbo'nun da daha rahat bir şekilde işte koltuklara şuraya buraya çıkarken korkmayacağını düşünüyorum ve korkularını birlikte gelebileceğimizi düşünüyorum ve bu videoya başlıyoruz. İlk önce size Tobi göstereceğim arkadaşlar. Tobi'nin ne kadar rahat yaptığını görürseniz, Jumbo ile ilgili nasıl bir sıkıntı yaşadığımızı fark edeceksiniz zaten. Başlıyoruz. Eğer kanala abone değilseniz şu an kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar ve videoya like atabilirsiniz. Video ile ilgili bir fikriniz varsa ve Jumbo'nun yapmasını istediğiniz bir şey varsa bu videonun altına yorum bırakarak ben de bunu yapmaya çalışabilirim arkadaşlar. Yorumunuzu, yorumlarınızı okuyorum ve değerlendiriyorum. İlk önce Tobi ile başlayacağız, sonra Cumboy'a geldiğim gel ve ee, gelip ne yaptığını birlikte göreceğiz. Ve sonra Jumbo'nun bu alışkanlığının üstüne çıkmasını, yani hani çıkamama durumunu birlikte aşmaya çalışacağız. İlk önce Toby ile başlıyoruz. Video başlıyor. Evet arkadaşlar, ilk önce Toby ile başlayacağımı söylemiştim. İlk önce Toby'nin size ne kadar rahatlıkla yaptığını göstereceğim. Sonrasında Jumbo'nun nasıl yapamadığını göstereceğim. Toby gel bakalım. Gel bakalım oğlum. Gel paşam. Çık yukarıya. Aferin benim oğluma Koltuk şu an yüksek olmasına rağmen tabi bunu çok rahatlıkla yapabiliyor çünkü güveniyor arkadaşlar Ve güven sorunu yaşamadığı için de nereye çıkmasını istersek bize güvendiği için rahatlıkla yapabiliyor Ama Jumbo geçmişinden dolayı bu tarz şeyler de korkuyor Aynısını şimdi Jumbo ile de deneyeceğim arkadaşlar Bakalım Jumbo ile nasıl olacakmış ve bunu aşabilecek miyiz birlikte göreceğiz Tabi atla bakalım aşağı in aşağı olun. Aferin benim oğluma Jumbo gel bakalım oğlum Gel benim paşam. Gel, çık yukarıya. Gel, çık yukarıya. Aferin benim oğluma. Çık yukarıya. Çık bakalım yukarıya. Tabii. Hayır. abine sataşma. Otur oraya. Otur. Cumba gel oğlum. Çık yukarıya. Yukarıya. Yukarıya. Gel bakalım paşam. Gel. atla yukarı. atla Gel bakalım. Gel oğlum. Gel. Çık yukarıya. Yukarıya. Yukarıya. Yukarıya. Gel bakalım. Bu birazcık yüksek. O yüzden bunu birazcık indireceğim. Jumbo birazcık daha rahat yapsın diye arkadaşlar. Jumbo gel bakalım. Töbe yat oraya oğlum. Yat. Sen yapabiliyorsun evet ama abin yapamıyor. Otur. Jumbo gel oğlum. Gel bakalım. Çık buraya. Çık yukarıya oğlum. Jumbo. Jumbo. Gel buraya. Buraya. Çık yukarıya. Jumbo. Çık yukarıya oğlum. Çık. Çık bakalım. Çık aferin benim oğluma, çık yukarıya Evet daha yukarıya Komple yukarıya çıkman lazım cumbol Hadi gel, çık yukarıya Bir yastığı alıyorum, tamam yastığı kaldırıyorum Gel, çık bakalım buraya Buraya, çık bakalım Gel, gel oğlum, gel benim paşam Gel, aferin benim oğluma, gel Çık yukarıya, yukarıya Tamam, git. doğru ya öpüyorsun beni Ben de seni öpüyorum Gel bakalım, gel, çık buraya Masaya aslıyorum ki kaymasın diye. Tobi, dur bakalım, gel böyle. Yat oraya, yat oraya. Cumba gel, cumba gel oğlum. Çık yukarıya, yukarıya, yukarıya, cumba, yukarıya, aferin benim paşama, gel çık yukarıya, yukarıya, aferin oğlum. çık bakalım, çık bakalım yukarıya, yukarıya, hayır buraya, gel, gel bakalım oğlum, Tobi, hayır, Tobi'yi diğer sandalyeye alacağım ki rahat bıraksın bizi. Tabi çık yukarı. Aferin Tobi. Otur oraya. Bekle. Bekle. Aferin oğlum. Cuma gel. Gel bakalım Cuma. Çık bakalım yukarıya. Hayır, yukarı. Buraya çık. Çık çık çık çık yukarı. Yukarı. Yukarı. Gel, gel. Hiç hiçbir şekilde zor kullanmamam gerekiyor. Hani zorla yaparsam çünkü çekilecek Gel oğlum. Çık yukarı. çık Çık. Gel bakalım buraya. Aferin benim oğluma. Gel. Gel bakalım, çık, çık yukarı, çık yukarı, yukarı. Aferin benim oğluma. Gel bakalım, çık, çık yukarı ya. Cumba. Tamam bak anlıyorum buraya kadar çıkıyorsun zaten. Aferin sana. Biraz daha yukarı. Götüne yukarı kaldırman gerekiyor. Gel, çık yukarı yukarı, yukarı, yukarı, yukarı. Zıpla, zıpla gel, gel buraya, buraya, buraya. Gel bakalım, gel. Aferin benim oğluma ben. Aferin benim oğluma be, aferin benim oğluma be. Evet arkadaşlar, birazcık uğraştırıyor ama yaptı. Şimdi bunu daha sık tekrar etmemiz gerekiyor ve eğer sizin de köpeğinizde böyle bir sorun yaşıyorsanız bunu ödüllendirerek devamında ona iyi bir şey olduğunu gösterebilirsiniz. Şimdi tekrar yapacağız. Atla bakalım aşağı, gel, in aşağı, gel bakalım cumbo, in aşağı, in aşağı. Aferin benim oğluma. Gel bakalım şimdi tekrar, gel, çık yukarı, yukarı. Cumba. Gel bakalım yukarıya. Aferin oğluma. Çık yukarı. Aferin benim oğluma be. Aferin benim oğlum. Aferin sana be. Aferin sana be. Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Kurban alırım sana. Kurban alırım sana. Yerim seni. Oh! Tamam şimdi tekrar. İn bakalım aşağı. Gel. Cumba. İn bakalım aşağı. Buraya. İnerse Aferin benim oğluma, aferin Gel şimdi, gel bakalım Cumba Gel Gel, çık yukarıya, yukarı Cumba, yukarı Aferin benim oğluma be Aferin benim o... oğluma, aferin benim paşama Ve üçüncü tekrarda arkadaşlar, kendi kendine artık çıkmaya başladı Çünkü bunun zararsız bir şey olduğunu fark etti Aferin sana oğlum, aferin Şimdi bir şey test etmek istiyorum. Bu hareket ettiğinde ne kadar korkacak? Korkmamasını sağlayacağız. Aferin benim oğluma, aferin benim oğluma, aferin benim oğluma, aferin benim oğluma, aferin Cumbo sana ve, aferin sana ve, aferin sana. aferin benim paşama, abini rahat bırak torun, abini rahat bırak torun. Aferin, abinle oynuyor musun? Sen de yukarıya çık, çık yukarıya, orada oyna Çık, yukarıya. Evet Şimdi birlikte iteyim Oo, gidiyoruz Abi nereye gidiyoruz? <gülüyor> Tobi zaten korkmuyordu Ama Cumba korkuyordu Cumba şu anda çok rahatlıkla hareket ediyor arkadaşlar Ve bu durum beni çok mutlu ediyor Paşam Paşam Sen yeni bir şey mi öğrendin? Sen yeni bir şey mi öğrendin? Aferin sana Şimdi Başka taraftan yapacağız Çünkü oraya aslanlığında. Artık orada emin ama herhangi bir yerde de bunu yapıyor mu onu deneyelim. Cumbo, in bakalım aşağı. İn aşağı oğlum. Cumbo, in bakalım. İn. Tommy, yat oraya, yat oraya. Sen bekle, sen her şeyi yapabiliyorsun zaten. Cumbo, gel oğlum. İn aşağı. İn bakalım. Aferin benim oğluma. Şimdi tekrar ediyoruz. Bu tarafta yapacağım biraz daha. Cumbo gel. Cumbo, gel oğlum. Çık. Of benim benim oğluma. Evet arkadaşlar. Of benim benim oğluma. Evet arkadaşlar, bir korkusunu bu şekilde yenmiş olduk. Bununla hareket ettiğimizde de rahat rahat duruyor artık. Töbe, geç bakalım böyle. Evet, bu kameradan daha rahat görüyorsunuz. Cumba bunun üstünde artık hareket edebiliyor ve bir korkusunu bu şekilde yenmiş olduk. Merhaba demek ister Cuma? Cumba? merhaba demek ister misin? Babamla korkularımı yendim demek ister misin Cumba? Paşam benim, paşam. Ah. Ağlama, ağlama. Abini fazla sevdiğim için değil, abini bir şey reddediyim için onu tebrik ediyorum. Paşam, seni de çok seviyorum, abini de çok severim. Arkadaşlar bu video serisinde Cumbobo'nun korkularını yeneceğiz demiştim İlk olarak ben koltuklara çıkarmaya çalıştığımda Cumbobo epeyce korkuyordu ama bu korkusunu Bu videoda yendiğimizi gördünüz İlk başta ne kadar çekingen yaklaştığını Muhtemelen görmüşsünüzdür ve ee, Daha öncesinde Cumbobo'ya ve ilk geldiğine Hiç yaklaşmıyordu arkadaşlar artık daha fazla Yaklaşıyor şu an onu koltuğa çıkarmaya Alıştırdım önümüzdeki günlerde TikTok videolarından birinde kullanabilirim arkadaşlar Köpeklerin de duygusal destekle de, Kafalarındaki sorunları nasıl Çözülebileceğini göstermeye çalıştım bu serisinde Serideki ilk video Jumbo'yu koltuğa çıkarmaktı ve bunu başardık birlikte Şimdi serideki ikinci videoyu bulmaya çalışacağız arkadaşlar Korktuğu herhangi bir şeye karşı korkmamasını sağlamaya çalışacağız Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bu tarz video gelmeye devam edecek Ben bunu bir seri halinde yapmaya devam edeceğim Köpeklerime yeni bir şey öğrettiğimde de çekmeye çalışacağım artık Jumbo'nun korkularını birlikte yendik Fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar Çünkü merak ediyorum fikirlerinizi Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere Jumbo, artık korkmuyor musun? Artık korkmuyor musun sen? Sen artık korkmuyor musun Cumbo? Sen artık başarılı mısın? Hadi gel bir kere daha yapalım mı? Bir kere daha yapalım görsünler son bir kez. Hadi gel. Cumbo atla bakalım İn bakalım aşağı. Gel in aşağı in aşağı. Aferin benim, benim oğluma. Cumbo gel bakalım. Çık yukarı. Yukarı. Gel yukarı. Aferin benim, benim oğluma. Birazcık kaydı. O yüzden bir tık korktu ama Yine de artık çık dediğinde çıkıyor arkadaşlar, bunu birlikte yani Cuma'nın yeni korkularında da birlikte için bu seriyi devam ettirmek bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Töbe, çık yukarıya, yukarı. Zıpla. Aferin, abine sarıl böyle. Görüşürüz de... Hayır, görüşürüz de... Aferin benim oğluma. Görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın.